Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Serimizin ilk bölümü hoş geldi. Bu bölümde hem 11. sınıftan 12. sınıfa geçen arkadaşlar bir de mezunlar için konuşacağız. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle yaz geldi zaten bu videoları yaz çekiyoruz. Yaz programından başladı öncelikle. Bu videonun açıklama kısmında 2 haftalık bir yaz programı PDF'i olacak. Bundan sonraki PDF'leri fotoğraf şeklinde benim koçum Instagram Hesabından paylaşacağım ben. Instagram adresimi şuraya bir yere bırakırım. Oradan takip ederseniz açıklama kısmında da linki var. Oraya tıklayın. Her pazar günü saat 6'da şu iki haftadan sonraki programlar Orada paylaşılacak. Bu sayede en azından birbirimize etkileşim haline oluruz. Instagram'daki attığım haftalık program yorumlar kısmında da konuşup eksiğiniz geldiğiniz varsa ona göre konuşuruz. Onlarla alakalı çözümler üretmeye çalışırız. Öncelikle yaz programı içerisinde neler olacak? Ondan bahsedeyim size. TET Türkçe, TET Matematik olacak. Bir de sınıf konuları olacak. Biraz ilerden gideceğiz. 11. sınıfı tekrar etmek isteyenler bu programla başlayabilirler. Ama yok ben sıfırım diyorsanız onun içinde farklı programlar. belki en zamanlarda yaparız. Şu anda onun için bir program yok maalesef. Şimdi 11. sınıfı boş geçirenler bu programla ilerleyebilirler. E, mezun arkadaşlarımız da e, en azından 11. sınıfsa yani hayata konuları tekrar etmek isterlerse bu programın bir kısmını kullanabilirler. Veyahut bu programı kendinize benzetebilirsiniz yani şu programlara bakıp kendinize konuları değiştirebilirsiniz. Kendinize de o şekilde farklı bir program yani size uygun bir program yapabilirsiniz aslında. E, sıfırdan başlayanlar da aynı şekilde. Mesela benim koyacağım konuları değiştirip farklı konular koyar. Yani sıfırdan başladığınız konuları koyarsınız. Daha rahat olur sizin için. Hem kendi yaptığınız bir program olur. Her hafta biz Pazar günü atacağız bunları Instagram hesabımızdan. Oradan siz de e, konuları değiştirdikçe de farklı konulara yazarsınız. İdolettirirsiniz yani konuları. Programı sıkı bir şekilde takip ederseniz emin olun ki gelişmenizi göreceksinizdir. Ve 2-3 ay, ay sonra neler yaptım diye baktığınızda geriye programlarınız olduğu için ne çalıştığınız ne çalışmadığınız çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Programlı ve planlı çalışmanın bu yönden çok katkısı var. Yani Eğer ki bir arkadaşınızla 2-3 ay sonra konuşursanız, o da herhangi bir programla ilerlememişse Sen hangi konuları işledin dediğinizde Belki size adam akıllı bir cevap veremeyecektir ama size o sorduğunda siz Pat diye programlarınızı gösterirseniz çok rahat bir şekilde cevaplarınızı verirsiniz. Hangi gün kaç saat çalıştınız, ne kadar soru çözdünüz, hepsi içerisinde vardır programın. Ben size boş bir pdf de vereceğim, ee, oraya günlük ne soru çözdünüz, ne kadar e, çalıştınız. Hangi konulardan kaç doğru kaç yanlış yaptınız onları yazacaksınız o programa. Bu, tamamen ücretsiz olacak. Bunları çıktısını alırsınız boş programın pdf'ini Bayağı bir çıktısını alın arkadaşlar gidip 10-15 tane 20 tane alabilirsiniz. Yani haftalık olacağı için. 12-15 arası alırsanız bir yaz boyunca idare eder o programlar. O zaman hadi bakalım bu programın pdf'ini aşağıdan indirin 2 haftalık program. Bundan sonrakileri de benim koçum 0 instagram hesabından yapacağım. Açıklama kısmında linkleri var. Her hafta pazar günü saat 6'da. O programın PDF'ini paylaşacağım. yaz boyunca o programla da ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.